Bir gün şah gelecek devran dönecek Canlar on iki tahta oturacak Bir gün şah gelecek devran dönecek Canlar on iki tahta oturacak Her şey ama her şey yenilenecek İki kavmi hükmedecek, her şey ama her şey yenilenecek. Onlar boyun ki kavmi hükmedecek. Şah gelecek, her can boyun eğecek Yaptıkları her fedayi anlayacak. Şah gelecek. Her can boyun neyecek? Yaptığımız her fedaya nece? İsa'nın uğruna kendi evini Kardeşlerini, ana, babasını İsa'nın uğruna kendi evini Kardeşlerini, ana, babasını Balını mülkünü feda edene. Yüz kat verilecek Malını mülkünü feda edene Tevran dönünce yüz kat verilecek Şah gelecek her can boyun eğecek Yaptıkları her fedaya değecek her can boyun eğecek Yaptığımız her fedaya eğecek Kervanım bu devran zengin yamanlar En önemsiz olacak o zamanlar Kervanım bu devran zengin yamanlar En önemsiz olacak o zamanlar Bu devran en önemsiz sayılanlar en büyükler sayılacak Bu devran en önemsiz sayılanlar O zaman en büyükler sayılacak Şah gelecek her can boyun edecek Yaptıkları her fedaya edecek gelecek her can boyun ecek, yaptığımız her fedaya decek.